Senin ben ta Hani sen bana internette senin ta demiştin ya Evet abi dedim Sesim geldi değişti anlamadım An lan ne oluyor lan Yuh artık Sarhoş sabaha kadar içmişsin Ne sarhoş lan Sarhoş sensin lan lan Ben hiç mi hiç geçmedin lan Ne yentenim hiç miyok hiç miyok hiç, hiç miyok şşt lan Recep sana diyorum oğlum sen sabahtan beri de beni mu lan He. dinlemiyorum ki oğlum sen niye beni dinleyemiyon ya ben burada bu kadar şey konuşmuşum sen gelmişsin beni dinlemiyorsun lan oğlum sen beni niye dinlemiyorsun ya lan oğlum ben de sen, seni dinliyom sanıyom ya seni dinliyom sanıyom yaa